Selamünaleyküm. Aleyküm. Günler sayıl olsun sevgili arkadaşlar. Şimdi zor bir dönemden geçiyoruz. Şubat ayı ile birlikte başlayan özellikle 6 Şubat'ta e, depremle birlikte yoğunlaşan zor bir dönem içerisindeyiz. Aslında e, büyük bir e, travma yaşıyoruz ve yaşamaya e, devam ediyoruz dememiz daha doğru büyük parçamızı kaybettik, büyük parçalarımızı kaybettik ve her ne kadar bunun tedavisiyle, telafisiyle uğraşsak da bu iz, bu yara devam edecek. Öyle görünüyor. Allah bizi yardımcısı olsun. Şimdi arkadaşlar dünyanın geçtiği bu Zor dönem içerisinde ki e, uzun dönemden bu yana bu zamanlarla ilgili konuşmalar yapıyoruz, yayınlar yapıyoruz. E, gerek hadis kibliyatından gerek günümüzde e, cereyan eden olaylarla ilgili yaptığımız analizler e, neticesinde edindiğimiz bulguları paylaşmaya çalışıyoruz. Ve 2023-2030 arasındaki dönem itibariyle pek çok yayınlar yapıldı. Keza bizler de pek çok yayınlar yaptık ki içinde bulunduğumuz ve dönem itibariyle ilerleyen süreç içerisindeki imtihan boyutunun artarak devam edeceği konusunda çok fazla bilgi var özellikle hadis külüatından. İmtihan kelimesi, e, mehin köklü bir kelime olup büyük zorluk manasına gelir. Yani bir imtihan, bir sınav olarak düşündüğümüzde bir sınava gireriz, çıkarız, geçeriz, kalırız şeklinde e, basitçe cereyan eden e, bir durum içerisinde değiliz şu anda. İmtihan içerisindeyiz ki imtihan zorluk demek. Burada şeytan ve avanesi e, yüklenerek, bastırarak bizim yürümemiz gereken sıratı, müstakim yol üzerinde e, özellikle önemli noktaları tutarak insanın ilerleyişine engel olmak üzere elinden gelen bütün hamleleri yapıyor ki, Araf suresinin özellikle 10. ve 18. ayeti arasındaki ayetlerde belirtilen şeytanın süre verilenlerden olması ve kıyamet gününe kadar insanlığın insanlığın diriltileceği güne kadar süre alıyor olması. Akabinde aldığı bu süre içerisinde insanlığın önünden sağından solundan ve arkasından gelerek boğmaya bunaltmaya ve yürüdüğü yolda engel olmaya çalışarak ve bu yoldan saptırıp kendi nihai sonu olan cehenneme götürmek üzere bu yoldan saptırarak hazırlamış olduğu tuzaklara düşürmek üzere pek çok planı şu an dünya üzerinde uygular durumda. İnsanın kendi istikametinde allah Teala'nın çizmiş olduğu sırat-ı mustakim istikamette ilerleyebilmesi için gereken, yapması gereken ve özellikle yapması e, gereken hamleler e, ve hareketler var sevgili arkadaşlar. Maddi anlamda pek çok yönden saldıran bir karanlık kuvvetle savaş içinde olduğumuzu e, ve bu savaştan galip çıkmak durumunda olduğumuzu lütfen unutmayalım. Biz bu savaşı kazanacağız Allah'ın izniyle. Kaybolur. Tetanın avanesinin hazırlamış olduğu tuzaklara düşersek dahi bu tuzaktan çıkmak üzere elimizde Manevi anahtarlar var. Maddi olarak size gelirken, siz elinizdeki manevi anahtarları, bizler elimizdeki manevi anahtarları kullanabilirsek, bu tuzaklardan çıkıp, e, Yüce Rabbimizin bize çizmiş olduğu düz yol üzerinde yürüyebiliriz ve ancak e, bu tuzaklara karşı, bu senaryolara e, karşı yapabileceğimiz hamle de bundan ibaret. Bu nedir? bizim manevi yükselişimiz ve ruhsal yükselişimiz yani bizim e, manevi enerjimizin ve dolayısıyla maddi enerjimizin de yani ortak frekansımızın isim ve ruhsal olarak beraberce ortak frekansımızın yüksek olması bu frekansı yüksek tutabilmek için en önemli faktör bizim iman kuvetimiz ve kudretimiz. Allah Teala'nın çizmiş olduğu yolda, leyfi mahfuzda yazılmış şekliyle tüm istikametimizde yürüyebilmemiz için bize gereken manevi kudret ve manevi enerji, yani Rabbimizden aldığımız enerji ve e, kuvvet, bu ruhsal yükselişimiz, manevi e, yükselişimiz ve ilerleyebilmemiz için. E, gereken kuvvet. iman ile ve sabır ile ilerlediğimizde ki sözle, kelimeyle bunları ifade etmek çok kolay olsa da imanımızı muhafaza ederek ve her türlü koşulda sabırla ve yanında daim şükürle birlikte ilerlemek e, dünyanın şu zamanında hakikaten kolay değil. Sevgili arkadaşlar, İnançla imanı karıştırmayalım. İnanç, lafta, kelimede, e, hatta zihne inanıyoruz. E, muhakkak yaratıcıya inanıyoruz, Rabbimize inanıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inanıyoruz. Ancak inanç ile birlikte nefsimizden gelen isyan duygularıyla ve olana karşı e, direncimizle nefsimizden gelen direncimizi hayatın allah Teala'nın çizmiş olduğu o yüce akışı karşısında durmaya çalışmamızla birlikte kendi enerjimizi manevi enerjimizi yani frekansımızı çok aşağıya indiriyor ve aşağıya indirdiğimizde karanlık kuvvetin etki alanına girmiş ve etki alanında kalmış oluyoruz. Sebeple onların atış mevzelerinin dışında olabilmek üzere iman ile, sabır ile ve şükür ile. Şartlar tabii ki ağır, şartlar tabii ki zor. Bu şartlar e, neticesinde yapmamız gerekenleri tamamıyla, fazlasıyla yaparak bu savaşa devam ederek aynı zamanda sabır ile özümüzü Rabbimize teslim ederek Ali İmran suresinin 20. ayetini unutmadan özümüzü Rabbimize tamamen teslim ederek yani İslam'ın büyük kaidesi olan teslimiyeti tam olarak uygulayarak e, teslim olmayı unuttuğumuz noktada sallanmaya başladığımızda hemen Allah ve nimel vekil ispiyatına girerek kalbimize şüphe ve korku geldiğinde hemen e, oturup Kureyş suresi okuyarak 30 tane, 33 tane, 100 tane, 99 tane, her neyse kalbinize gelen bolca zikirle Kureyş suresi zikriyle o korkudan çıkmaya çalışarak ve bizi sardığında kafirun, felak ve nas sureleri okuyarak imanımızın e, zayıflamaya başladığını hissettiğimizde çünkü nefsimiz girip girip çıkacak giriş çıkışlar yaparak kontrolü eline almaya çalışacak nefis sahibiyiz. Ee, bu tür etkiler olduğunda ihlasımızı kuvvetlendirmek, imanımızı kuvvetlendirmek üzere yaz suresini yüz tane 1000 tane okuyarak kendi manevi alanımızı e, yukarı doğru çekmeye çalışacağız. Burada sadakayla birlikte de <gülüyor> destek alarak Rabbimizden e, destek alma maksadıyla ve kardeşlerimize yardım etmek maksadıyla tabii ki gücümüz ölçüsünde bolca sadaka vererek bolca yardımlaşarak ilgimizi dualayarak kardeşlerimiz için dua ederek kardeşlerimizden dualar alarak bu manevi alanımızı yükseltmeye ve ruhsal enerjimizi yükseltmeye çalışacağız. <gülüyor> Burada ayetlerden destek alacağız. Kur'an-ı Azimşan'dan destek alacağız. Bu tür çalışmalardan destekler alacağız, manevi çalışmalardan destekler alacağız ama en önemli düstur burada kardeşlerimizden aldığımız dualar. Herkesin birbiri için yaptığı dua en etkili yol. Rabbinin huzuruna ulaşan ve kabul bulması manasında en etkili yol. Ümmeti Muhammed'e dua etmek, kardeşlerine dua etmek. Efendim millete dua etmek, şu an zor şartlar altında bulunanlara dua etmek vesaire vesaire komşuna, işine, dostuna dua etmek. E, dolayısıyla çevreden kendinizle ilgili aldığınız duaları çoğaltmak e, maksadıyla da e, çaba göstermek, e, ibadetlere son derece dikkat etmek, itina ile ibadetleri vesveseden uzak, saf ve temiz bir şekilde... Yapmaya çalışmak sevgili arkadaşlar. Bu zorluklar ardarda arda ve ardarda arda devam edebilir. İçerisinde bulunduğumuz dönem 2020'den itibaren başlayan yeni dönem ve bundan sonra yine hızlanacak olan dönemde hastalıklar, doğal afetler, yokluklar, kıtlıklar, büyük merhamet dünyanın birbiriyle olan büyük mücadelesi ve savaşıyla ilgili olsun. Ben de söyleyeyim iklim değişiklikleriyle ilgili olsun. Ee, doğal değişikliklerle ilgili olsun. Pek çok e, olayların ve durumların yaşanılacağı beyan edilmekte e, en önemlisi hadis külliyatında. Ve aynı zamanda Kur'an-ı Azim Şan'da e, cifir ilmiyle Ebzet ilmiyle gelirdiğinde yine pek çok tarihler verilmekte. Allahu u Teala'nın bizlere vermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in matematiksel modelinin açılmasıyla da pek çok sonuçlara ulaşmaktayız. Tabii ki Peygamber Efendimizin aleyhissalatü bu dönemle ilgili çok net anlatımları ayır zamanla ilgili Hicri ile 1500 yıl arası yani içinde bulunduğumuz 1980'le önümüzde bulunan özellikle 47 yıllık dönemle ilgili vermiş olduğu net bilgiler ve beyanatlar bizleri bu döneme hazırlamak, bu dönemi sabredenlerin nasıl geçeceğini, sabredenlerin ve iman sahiplerinin, şükür sahiplerinin bu dönemde nasıl yürüyeceğini, neler yapması gerektiğini anlatan ve dünyada olacak, oluşacak olayları anlatan hadisler. Bunlar bir öngörü değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne olacağını bir bir anlattıktan sonra neler yapmamız gerektiğini de bir bir anlatarak bizlere yol ve yön göstermek maksadıyla bu bilgileri o günden bugüne aktarıyor. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında büyükşehirliklerdeki yaşamlarımızı e, tekrar kontrol ederek tabii ki e, büyük yer değişiklikleri, şehirlerin boşaltması vesaire bu konulardan bahsetmiyorum. İmkan mertebesinde e, doğal olarak daha korunaklı alanlara geçebilmek üzere içerisinde bulunduğumuz koşulların iyileştirilmesiyle ilgili imkanları e, zorlayarak büyük şehir yaşamı içerisinde kendi doğal bütünlüğünüzü, manevi bütünlüğünüzü, manevi enerjinizi korumaya çalışarak manevi bütünlüğünüz için gerekli fiziksel ve ruhsal temizlik hamlelerini yapmaya çalışarak yani unutmadan yani farkındalık düzeyimizi garde tutarak ve hakiki İman çerçevesinde Rabbimizden gelenin farkında olarak e, Rabbimiz istikametinde ilerlemek üzere adımlarımızı e, atmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. sebeple manevi çizgimizi koruyup düşmeye başladığımız noktada farkındalığımızla birlikte kendimizden kendimize bir uyarı sistemi içerisinde unutmadan bu en önemli kelime unutmadan unuttuğumuz anda hemen istiğfara girerek, estağfurullah zikirleriyle hemen e, zihnimiz toplanarak ne yapması gerektiğinin farkında olarak e, aslına dönüp o düşmüş olduğu e, hadiseye de telafi direkt kaldığı yerden e, başlayacak bir e, donanıma sahip. Bu donanımı tetiklemek için Kalbi olarak zihnimizle sürekli iletişim halinde olmamız yani e, ruhsal bütünlüğümüzle fiziksel bütünlüğümüz arasındaki köprünün kopmaması e, icap ediyor. Bu gerekliliklerin yerine gelmesi için de bizim manevi hal içerisinde, manevi çaba içerisinde olmamız, zikrede olmamız, ibadete olmamız, salaka olmamız ve kendimizde olmamız, kendimizi unutmadan, kendimizi tekrarlayarak, ve yükselerek devam etmemiz gerekiyor ki bu e, İblis'in avanesinin elinde oyuncak olmayalım. Karşımızda basit bir yapı yok. Kuvvetli bir yapı var. Karanlık bir yapı var. Ve bütün enerjisini, kuvvetini ayı zamanın önümüzdeki zamanları için e, ayırmış olan hazırlığını tamamen e, burası için yapmış olan bir güruhla karşı karşıyayız sebeple farkındalığımızı artırarak sorduğumuz sorulara cevapları bularak bulduğumuz cevaplar peşinde iman ile Kur'an ile sabır ile şükür ile birlikte ve yükselerek maddi ve manevi yükselişimizle ilgili duamızı eksik etmeden her anlamda Rabbimizden kuvvet isteyerek ve Rabbimizden aldığımız kuvvetin farkında olarak e, yürümemiz gereken bir e, dönemdeyiz. Allah hepimizin yardımısı olsun. Burayı yükselerek allah Teala'nın raf sıfatıyla yükselerek e, geçen kullarından eylesin. Sevgili arkadaşlar Allah'a emanet olun.